Ben maçla alakalı, sahiç ile alakalı çok fazla konuşmayacağım zaten olaylar kamuoyunun malumu. Sadece ben hakemle alakalı e, bu maçı tamamladığı için hakemi tebrik ediyorum diyeceğim. Onun dışında dün şehrimize geldik. Büyük Ahmet Spor teşekkür ediyoruz takım olarak. İyi günde kötü günde her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Dün de çok güzel bir mesaj verdiler buradan. Biz Ahmet Spor olarak... Ahmet Spor Kulübü olarak her zaman sahanın içinde kalacağız. Hedefimizden hiçbir şekilde şaşmadan, sağlam adımlarla, sağ içinde daha güçlü olarak Allah'ın izniyle bu sezonu en tepede tamamlamak istiyoruz. Tekrar taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçten daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Teşekkürler. Ben de kaptanın dediği gibi futbolla alakalı konuşacak fazla bir şey yok. Yağmur altında güzel bir müsabak oynadık. İlk yarı istediklerimizi yapamadık. Ama oyunun genel İtibariyle hakimiydik o atmosfere, oradaki baskıya rağmen dik durduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi futbolla, oradaki atmosferle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Buraya döndükten sonra bizi karşılayan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte, hep beraber bu takımı nasıl zirvede bitiririz, bu sezonu nasıl zirvede bitiririz, onun hesaplarını yapacağız. Yanımızda olsunlar, bizle beraber olsunlar her zamanki gibi. Yani söyleyecek çok başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet, biz... Hüseyin'le Mehmet'e de teşekkür ederim. Takım kaptanları, takım Adana konuştuklarından dolayı. Bizim işimiz sadece futbolla alakalı konuşmak, futbolla alakalı yorum yapmak, futbolla alakalı eleştiri yapmak. O yüzden iki senede teşekkür ediyorum. Çok fazla başka şeylere, konulara girmedikleri için. Ben birazcık daha genelleme konuşacağım. Şimdi biz e, Amespor'da çalışıyoruz. Burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Birçok e, polis, memur... Burada çalışan asker gibi e, Amespor için, Amespor'un başarısı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bursa'ya gittik. Gittiğimizde gördük ki bir organize var. Bir organizasyonluk var daha doğrusu. E, taraftarların e, güvenlik güçleriyle alakalı. Güvenlik güçlerinin bu kadar rahat olacağını hiç ben tahmin etmiyordum. Maalesef e, çok rahat davrandılar. Her türlü kışkırtmaya izin verdiler. Şimdi burası bu kadar. Bundan sonrası sağ içine giriyorum. Sağ içerisinde e, hakem, Hüseyin'in değindiği gibi, hakem çok iyi maç yönetti. Hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Aldığı talimatı yerine getirdi. Sağ içerisinde futbola elverişli olmadığı için söylüyorum. Üç tane bıçak, iki tane e, kurşun, paralar. Onlar, hadi para normal, su normal, sırtımıza ayran geldi, normal. E, olmaması gereken ama e, kurşunun ne bileyim bıçağın olduğu yerde hakemin tatil etmesi gerekiyordu. Etmedi aldığı talimata göre hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Yönettiği maçtan dolayı da hakimi tebrik ediyorum. Biz öyle şartlarda oynadık ki maçı yani maçtan çok uzak yere gitti. ve Uzak yere gitmesinden dolayı da mağlup olduk. Evet tebrik ediyorum Bursa Spor'u, Ame hocası olarak kazandılar. Ee, biz o şartları pek e, beklediğimiz gibi olmadı. Oyun içerisinde istediğimiz e, oyunu oynayamadık. Mehmet'in dediği gibi üstüne oynadık ama çok fazla pozisyon üretemedik. Şura hemen geçeyim. Ee, şimdi biz buraya geldik, burada çalışıyoruz. Burada çalışmaya da inşallah uzun süre devam edeceğiz. Amespor sadece Diyarbakır olarak algılamasın dışarıdakiler. Koskoca bir e, Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi var. Herkesin sempatisini kazanmış bir takımın... ...hocalığını yapıyorum. Bunda da çok memnunuz. Oyuncularım da burada oynamaktan... ...çok memnun. Şunu söyleyeceğim, şimdi bir iki kişi... iki kişinin ismini vereceğim daha doğrusu. Birisi Çağatay. Değil mi? Bursa Spor'un ilk golünü atan çocuk. İki sene önce, bir buçuk sene önce burada oynuyordu. Burada... Burada diyorlardı ki... işte Çağatay terörist, amespor'da oynuyor. Çağatay bize tebrik ediyorum, çok güzel de gol attı. 1-0 öne geçirdi Bursa Spor'u. Şimdi kahraman oldu. Aynı şekilde Sinan Kurumuş kardeşim. Bursa Spor'u tebrik ederim, elinize sağlık. Orada birimiz ölebilirdik, birimiz yaralanabilirdik. Takım arkadaşları, eski oyuncular yaralanabilirdi, futbol hayatı bitebilirdi. Ee, Sinan'a biz de, sezon başı devre arası töbe, devre arası para teklif ettik. O ne kadar teklif ettiğini söylemeyeyim. Birazcık daha fazla verseydik Sinan Kurmuş burada oynayacaktı. Hedef göstermek için de söylemiyorum. Sinan Kurmuş burada olsaydı aynı mesajı atabilecek miydi? Onu da merak ediyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz teknik adamlar, futbolcular bu tür siyasi işlerin içine girmememiz gerekiyor. Ekmek paramızın peşindeyiz. Burada çalışırız. Yarın öbür gideriz Bursa Spor'da çalışırız. Yarın öbür gün gideriz Galatasaray'da çalışırız. Bizim sadece işimiz işimize odaklanmamız gerekiyor siyaset başkalarının yapacağı iş, biz sadece sağ içinde kalıp, sağ içerisindeki oyunun, sağ içerisindeki o sahanın atmosferinin ne kadar güzel olur, ne kadar iyi maç oynanır, onun peşine düşmemiz gerekiyor. O yüzden e, futbolcu ve hoca arkadaşlarıma sesleniyorum. Benden önce birçok hoca çalıştı burada. Eminim ki hepsi çok memnun ayrıldı buradan. Biz de aynı şekilde çok memnunuz. Çalıştığımız ortamdan çok memnunuz. Bu kadar hengamenin arkasından ee, mağlup olmamıza rağmen havaalanına gelen, teyise kadar bizi destekleyen taraftarlarımızdan çok memnunuz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. İşi siyasete dökmeden, çok samimi bir şekilde çalışıp, çok samimi bir şekilde işimize e, sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kadar kötü bir olaydan sonra, bu kadar futbol adına e, yazık dediğimiz olaylardan sonra birçok insanın, Aferin, elinize sağlık demesi hakikaten benim çok zoruma gidiyor. Yarın öbür gün onların da buraya gelmemeleri için hiçbir sebep yok. O yüzden futbolun saha içerisinde kalmasını istiyorum. Bursa Spor'u, Bursa Spor taraftarını tebrik etmek isterdim ama etmiyorum. Bizleri hiç, hiç hak etmediğimiz şekilde davrandılar. Yendiler. Skor eyvallah ama sonucunda... Bir futbol şehri olan Bursaspor'un gerçekten kendine ikinci ligi layık görmesi, ikinci ligde artık kalması, hatta boşlarından dolu üçüncü lige düşme tehlikesi de var. Kendilerine yakışanı yaptılar. Biz de kendimize yakışanı yapacağız. Allah nasip ederse buraya takılmadan daha fazla birleştirici, buraya gelen takımları da daha fazla çiçekle karşılayarak tezaret ederek herhangi bir şekilde tepki göstermeyerek sadece kazanmaya odaklı e, olup çalışıp sezon sonunda şampiyon olacağız. Allah nasip eder şampiyon olduktan sonra da bize yapılan bu ayıbı onlara layık ile göstereceğiz. Yanlış söylediysem sura bakmasın kimse ama hak etmediğimiz şeyler yaşadık. O yüzden hak ettiğimiz şampiyonu da almak istiyoruz. Bu kadar.